Bugün 26 Ağustos 2021 Perşembe Jüpiter günündeyiz Koç burcundaki ay güne ateşli ve girişken enerjiler veriyor sabah erken saatlerde ay ile Başak burcundaki Mars arasında oluşacak sert görünüm stres ve huzursuzluk yaratabilir enerjimizi dengeli kullanmalı sabırsız ve dürtüsel tavırlardan uzak durmalıyız günlük iş ve sorumlulukları odaklanırsak çalışkan enerjilerle birçok işi tamamlayabiliriz Bugün Başak burcundaki Merkür ile Oğlak burcundaki Plüto arasındaki üçgen açı kesinleşiyor Zihinsel olarak daha verimli olabilir. Sezgi ve içgüdülerimizden fayda görebiliriz. İş, hizmet ve kariyer alanlarında detaylara odaklanabilir, derin araştırmalar yapabiliriz. Sorumlulukları önemseyip ciddi ve planlı olabiliriz. Akşam saatlerinde Koç burcundaki Ay, Oğlak burcundaki Plüton'la dik açı yapacak. Hırslı ve tutkulu olabileceğimiz akşam saatlerinde güç mücadeleleri oluşabilir. Duygusal baskılar ve manipülatif durumlarla da karşılaşmamız mümkün. Aile büyükleriyle ilgili sorumluluklar da zihnimizi meşgul edebilir. Olgun kişiler ve otorite pozisyonları ile ilgili önemli konular konuşabiliriz. Hatta bazı tartışmalar yapmamız mümkün. Daha sakin, anlayışlı ve sağdürüdü olmaya çalışmalıyız. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.